Merhaba arkadaşlar 19 Kasım 2021 tarihinde Boğa Burcu'nun 27 derecesinde argol sabit yıldızıyla kavuşumda bulunacak bir ay tutulması yaşayacağız. Bir önceki videoda aslında bu tutulmaya dair genel e, yorumları paylaşmıştım. Ancak burçlar için ayrıca bir video çekmek istediğimi de ifade etmiştim. Dolayısıyla ilk defa bu video ile karşılaşıyorsanız şayet, önce e, kabut argol sabit yıldızından bahsetmiş olduğum ve aynı zamanda tutulmanın açılarını genel bir şekilde uzun uzun değerlendirdiğim o videoyu dinlemenizi Tavsiye ediyorum bu videoda sadece yükselen burçlara göre bu tutulmanın etkilerini değerlendireceğiz. E, dolayısıyla genel bir yorum bulamayacaksınız arkadaşlar. Kanalımla ilk defa karşılaşan veya henüz abone olmayan arkadaşlar abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Ben şimdi hemen koç burcuyla başlıyorum. Bakalım tutulma sevgili koç burçlarına neler getiriyor olacak. Merhaba sevgili koç burçları. Boğa Burcu'nda meydana gelecek olan tutulma haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Aslında 2022 senesinde daha çok ikinci ev ve sekizinci ev aksın hareketlendiği, kendi değer algınızı keşfetmeye başladığınız, kendi değerlerinizi fark etmeye başladığınız ve kazançlarınızın üzerine yoğunlaştığınız bir yıl olacak. E, bu tutulmayla beraber zaten bugünden e, otomatikman hayatınıza dahil olmaya başlayacaktır. Burada tabi e, Kuzey ay Düğümü'nün ikinci evinize e, yaklaşıyor oluşum. Aynı zamanda e, tutulmaya eşlik eden kabut, aygol, sabit, yıldızını değerlendirecek olursak para kazanma konusunda, kaynaklarınızı artırma konusunda veya kendi değerinizi keşfetme konusunda zaman zaman tehlikeli, zaman zaman e, gizli e, projeler yürütebileceğinizi gösteriyor. Yani nereden para kazanacağınız konusunda farklı fikirler yürütebilirsiniz. E, bu aynı zamanda aslında... Para kazanmanın çok parlak yollarını veya bazen illegal yollarını keşfetmek anlamına da gelebiliyor. Tam karşıda 8. evinizde Mars, Merkür ve Güneş var. Yani borçlar, ödeme dengesi, bütçe dengesi sizi biraz zorluyor olabilir bu süreç itibariyle. Bazı baskılar üzerinizde olabilir. Bu baskılar sizi biraz yoruyor olabilir. Burada aynı zamanda kova burcunda 11. evimizdeki Jüpiter'in karesiyle de beraber yani sanki kariyer gelirlerinizin yetersiz kaldığı ve sizi yeni bir şeyler yapmaya mecbur bıraktığı bir durum var gibi. Yeterince çalışmanıza rağmen hak ettiğinizi almadığınızı düşündüğünüz için belki de bu konuda e, artık farklı bir yöntem izlemeye karar verdim diyebilirsiniz. Bu süreçte yapacağınız harcamalara da dikkat etmeniz gerekiyor. Çok yanlış harcamalar yapabilirsiniz. Sizin değerinizi aşağı çekmeye çalışacak insanlar ile karşılaşabilirsiniz. Lütfen kendinize haksızlık etmeyin bu süreçte. Ancak e, kazançları değerlendirme noktasında biraz daha... E, Legal yolları düşünmenize değerlendirmeniz yerinde olacak gibi gözüküyor sevgili Koç burçlarım. Burada aynı zamanda Plüton'un desteği var bu tutulmaya dolayısıyla. Kariyer hayatınız, aslında göreviniz, mesleğiniz, konumunuz, belki üstler tarafından destekleniyor oluşunuz, sizi ayağa kaldıracak gibi gözüküyor. Belki birçoğunuz yeni bir iş fırsatıyla, güçlü bir iş fırsatıyla karşı karşıya kalabilir. Veya patronlarından, belki ebeveynlerinden göreceği destekle yeniden ayaklanabilir, ayağa kalkabilir gibi de gözüküyor. Umarım güzel bir süreç olur sizler adına. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa Burçları. Burcunuzun 27 derecesinde meydana gelecek olan tutulmayla beraber artık 2022 senesi itibariyle gündeminiz daha çok kendinize odaklanıyor olacak. Daha çok kendinizi keşfetmeye başlayacaksınız. Kendinizi tanımaya başlayacaksınız bu süreç itibariyle. Bu kendinizi tanıma serüveninin ise İkili ilişkiler kanalıyla e, olacağını söyleyebiliriz. Özellikle uzun zamandır ikili ilişkilerde bir takım fedakarlıklar yapıyorsanız, bazı şeyleri alttan alıyorsanız artık biraz da ben demeyi öğreneceğiniz bir durum ortaya çıkacak. Şimdi burada e, Kuzey Erdüğümü'nün ve Kapı Targoy, Sabit Yıldızı'nın e, bu tutulmaya eşlik ediyor oluşuyla beraber aslında kendi benliğinizi, e, bireyselliğinizi Biraz sert bir şekilde ortaya koyabileceğinizi görüyoruz. Karşınızda 7. evinizde Güneş, Merkür, Mars kavuşumu var. Partner e, her zamankinden daha baskın, daha dominant veya e, daha çözüme odaklı yaklaşırken siz olaylara biraz daha arka plandan, biraz daha artık ben kendimi açıktan, yekten değil de arka plandan koruyacağım ve savunacağım e, psikolojisine girebilirsiniz. E, aslında bu psikolojiye siz girerken bir taraftan da... E, Geçmişte yaşadıklarınızdan ders alıyorsunuz. Biraz daha hayat, hayat enerjinizden destek alıyorsunuz. Jüpiter'in 10. evden karesiyle de beraber yani bir yol, bir rota belirleme noktasında biraz sıkıntı yaşadığınızı ifade edebiliriz. Evet karşınızda bir takım fırsatlar var ama hangi yöne doğru ilerlemeniz gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Burada tabi özellikle Plüto'nun 9. evinizden desteğiyle beraber aslında e, yeni bir yola girmek, hayata karşı bakış açınızı değiştirmek, belki bu süreçte hayatın artık size adaletli davranacağının sinyallerini almaya başlamak gibi temalar da ön plana çıkıyor. E, sizin zamanınız başlıyor ama bu gücü lütfen e, doğru bir şekilde kullanın sevgili boğa burçları. Güzel bir süreç olmasını diliyorum sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzler Burçları, Boğa Burcu'nun 27 derecesinde meydana gelen tutulma haritanızın 12. evinde etkili olacak. 12. ev biraz bizim kontrol edemediğimiz, aslında bizim dışımızda gelişen durumları ifade ediyor. Bazen geçmişimizi, bazen uykularımızı, geceyi, karanlığı ve bilinçaltımızı sembolize ediyor. Bu tutulmaya eşlik eden kaput aygol sabit yıldızıyla beraber aslında bilinçaltında bazı zehirli düşüncelerin ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim. Burada bazı bastırdığınız yönlerinizle karşılaşabilirsiniz, yüzleşebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Hani aslında benim de kötü düşüncelerim varmış aslında ben de bir taraflarımda bazı duygularımı bastırıyormuşum dediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Burada tabii biraz kendinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda ben kimim, nasıl düşünüyorum, gerçekten ben kimim bunu değerlendirmesini yapıyorsunuz. Tam karşınızda Mars, Merkür ve Güneş altıncı evinizden bir taraftan da günlük hayatın koşturmacası bir taraftan da yapılması gereken işler ve sağlığınızla alakalı gündemleriniz varken sanki oturup kendinizi keşfetmek isteyeceksiniz. Burada sizden saklanan bir takım şeylerin de ortaya çıkacağını ifade edebiliriz. Yani e, sizden saklanan, sizden gizlenen, belki size karşı gizli düşmanlık yürüten birinin varlığı, belki size karşı gizli bir hayranlık e, hissi besleyen birinin varlığı ile yüzleşebilirsiniz. Burada e, tabi ki şunu da ifade etmekte fayda var ki özellikle e, bazı geze düşmanlıkları açık olabileceğiniz bu kişilerin sizin üzerinizde hatta şeytani beklentileri amaçları olabileceğini de e, söylemek gerekiyor. E, tabi burada aynı zamanda Jüpiter'in karesi ile beraber e, burcundan yani 9. evden karesi ile beraber bir şeyleri de değiştirmeye başlıyorsunuz sanki hayatınızda. Yani bakış açınızı değiştiriyorsunuz, maneviyata karşı duruşunuzu değiştiriyorsunuz. Artık eski inançlarınız, eski değer yargılarını size hizmet etmiyor sanki ve bunları değiştirirken gerçekten çok ciddi anlamda zorlanıyorsunuz. Çünkü olaylar kontrolden çıkıyor. Birçok ikizler burcu için yurt dışı ile alakalı meseleler de gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Bu alanda bazı zorlanmalar da yaşayabilirsiniz. Ancak Plüton'un e, bu tutulmaya desteğiyle beraber özellikle e, ruhsal gücünüzün sizin yanınızda olduğunu fark edeceğiniz, aslında ruhsal bir öğreti olarak algılayacağınız durumlar yaşayabileceğinizi, eşten veya ortaktan gelebilecek güçlü destekle aslında yalnız olmadığınızı hissedebileceğiniz de ifade etmekte fayda var sevgili ikizler burçlarım. Güzel bir tutulma süreci olmasını diliyorum dinlediğiniz için teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları boğa burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan tutulma haritanızın 11. evinde etkili olacak bundan sonra 11. ve 5. ev aksının tetikleneceği bir yıl yaşayacaksınız. Bu da büyük hedeflerinizin, büyük planlarınızın peşinden koşarken aslında küçük meselelerle çok fazla ilgilenmemeniz, küçük dünyanızla çok fazla aşırı neşir olmamanız gerektiğini ifade ediyor ve bu tutulma da bunu hatırlatacak. Özellikle burada tutulmaya eşlik eden kaput aygoyu sabit yıldızı sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla alakalı bazı gerçekliklerle yüzleşebileceğinizi gösteriyor. Belki bazı arkadaşlarınızın sizinle alakalı çok da hoşunuza gitmeyecek e, düşünceleri olabildiğini fark edebilirsiniz. Kariyerde yükselmek adına, birilerinin önüne geçmek adına sosyal çevrenizin nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu ve bu savaşın nasıl da adil olmadığını fark edebilirsiniz. Burada aslında ben kendi yeteneğime güveniyorum, ben bir şekilde öne çıkıyorum derken işin arkasında farklı durumların da olduğunu fark edebileceğiniz bir deneyim yaşayabilirsiniz gibi de gözüküyor açıkçası. Burada Jüpiter'in sert bir ötesi olacak 8. evinizden yani birilerinden de ciddi anlamda destek beklerken aslında o kişilerin yanınızda olmayışı veya başka insanların sorumluluklarını üstlenmek zorunda kalışınız. Başka insanların yükleriyle ilgilenmek zorunda kalışınız sizi biraz yoracak gibi gözüküyor. Ancak 7. evdeki Plüton'dan destek var. Bu da partneriniz veya ortağınızın süreci yönetebilmek, süreci doğru bir şekilde idare edebilmek adına yanınızda olacağını, size destek olacağını ifade ediyor. Umarım güzel bir süreç olur sizler adına. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Boğa Burcu'nun 27 derecesinde meydana gelecek olan ay tutulması... Haritanızın 10. evinde ve tepe noktasında etkili oluyor. Oldukça önemli bir tutulma sizin için. E, bu tutulmayla beraber artık önümüzdeki yıl boyunca 10. ev ve 4. ev aksının hareketli olacağını gözlemleyeceğiz. Şimdi burada e, tutulmaya eşlik eden kaputal gol sabit yıldızı ise haritanızın tam tepesinde. Özellikle otorite konumundaki kişiler, ebeveynler, patronlar, resmi makamlar bir şekilde e, sizin itibar etmeniz gereken Kişilerle alakalı bazı entrikalı durumları öğrenebilirsiniz. Burada kariyer hayatınız ve toplumsal statünüzle alakalı sizi zorlayan süreçler söz konusu olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Siz tüm bunlarla mücadele etmeye çalışırken bir tarafta aile yaşantınızla alakalı hareketli bir gündem var ve Buradan da kopamıyorsunuz. Buradan da sıyrılıp diğer noktaya odaklanamıyorsunuz sanki. Aynı zamanda Jüpiter'in de ile beraber birçok Aslan Burcu'nun evliliklerinde bu tutulmayla beraber bazı sıkıntılar, ailevi sıkıntılar yaşama ihtimali de söz konusu. Mevcut da bazı sorunlar varsa hasır altı edildiyse bunlar artık gün yüzüne çıkabilir ve bir şekilde olaylar büyüyebilir gibi de gözüküyor. Ancak Plüton'un 6. evinizden size bir desteği olacak. E, bu destekle beraber özellikle sağlık açısından oldukça güçlü olduğunuz veya e, çalışma konusunda oldukça net olduğunuz mücadele ruhunuzu bırakmadığınız için olayların hepsinin üstesinden gelebilecek bir potansiyeli de sahip olacağınızı e, gösteriyor e, bu açılar. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları, Boğa Burcu'nun 27 derecesinde meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 9. evinde etkili olacak. Burada hem Kuzey Aydemir'in artık yavaş yavaş 9. evinize yerleşmesiyle beraber 3 ve 9. ev aksanının hareketleneceği, hem de bu tutulmaya şik eden kaput boy Sabit yıldızına baktığımız zaman, özellikle seyahatler, farklı uyruktan kimseler, yeni tanıştığınız insanlara karşı dikkatli olmanız gerektiğini ifade ediyor. Burada 3. evinizde Güneş'in, Mars'ın ve Merkür'ün aktif olması aslında çevrenizin uyarılarını, dikkate alırken bir taraftan da kendi sezgilerinizi de göz önüne almanız gerektiğini ifade ediyor. Yani yakın çevrenizde olup biten olaylar sizi ciddi anlamda zorlayabilir ve yorabilir. Siz de yeni bir şeyler keşfetmek için kendinize farklı yerlere atabilirsiniz ama burada da biraz tehlikeler olabilir gibi gözüküyor. Yeni felsefeler araştırabilirsiniz ama burada bu konunun doğruluğunu, yanlışlığını iyi tespit edebilmeniz gerekiyor. Yani körü körüne hiçbir şeye inanmamanız gerekiyor. Aynı zamanda Kova burcundaki Jupiter'inde bu tutulmaya bir kare görünümü olacak. Bu kare biraz sağlıkla alakalı sıkıntılar getirebilecek gibi, iş hayatınızda eğer yeni bir yol veya yöntem keşfediyorsanız, birileriyle paylaşıyorsanız, bunun da sıkıntılı olabileceğini gösteriyor. Ancak Plüton'un 5. evinizden desteğiyle beraber özellikle aşk hayatınızdaki mutluluk, çocuklarınızdan elde ettiğiniz mutluluk, kendinizi hayata bağlayabilme kapasitenizle bu sürecin altından kalkabileceğinizi de görmekteyiz. Gerçekten çok parlak fikirleriniz var ama herkesle paylaşmamanız daha faydalı olacak gibi gözüküyor bu süreç itibariyle sevgili Başak Burçları. Güzel bir süreç olmasını diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Terazi burçları. Boğa burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 8. evinde etkili olacak. Parasal konular önemli, gündemler önemli. Bazı borçlar, bazı sıkıntılar, zor meseleler, krizli durumlar ortaya çıkacak gibi gözüküyor açıkçası. Gizli bir takım konularda yine gözle görünür hale gelmeye başlayabilir. Tam karşıda Güneş, Mars ve Merkür'ün 2. evinizde kavuşumu para kazanmak için yeni keşfettiğinizi ve motivasyonunuzun tamamen buna odaklandığını gösteriyor. Aynı zamanda kendi değerinizi keşfetmek adına da bir mücadeleniz var. Ancak burada e, aslında birilerinden destek almayı da kabul etmeniz gerekecek. E, birilerinin yardımını da kabul etmeniz gerekecek e, gibi gözüküyor. Kendi başınıza her şeyi halletmeye çalışmak sizin durumunuzu biraz zorlaştırabilir. Çünkü bir kaosun veya krizin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Burada ancak 8. ve aynı zamanda ruhsal dönüşümler ve ameliyatlar, operasyonlar ve zor meselelerdir. Burada sanki bazı e, gizli konularla ilgilenmeye başlıyorsunuz. spiritüel konularla da ilgilenmeye başlıyorsunuz. Belki bir sağlık probleminiz varsa bunun tedavisi için farklı yöntemler e, deniyor olabilirsiniz. Bunlara karşı biraz daha temkinli yaklaşmakta da fayda olacaktır. E, aynı zamanda diğer insanların desteğini kabul etmeniz gerekiyor. Onlara karşı negatif bir e, düşünce beslememeniz gerekiyor. Jüpiter'in e, kova burcundan e, burada bir... E, Kare görünümü olacak 5. elinizden aşk hayatınızla alakalı bir şeyler çok fazla büyüyebilir. E, saklanan şeyler ortaya çıkabilir. Belki bastırdığınız bazı duygularınız dürtüleriniz varsa bunlar bu süreçte artık patlama noktasına gelebilir gibi de gözüküyor. Veya maddi anlamda almış olduğunuz riskler varsa bunlar artık e, aşılamayacak bir noktaya gelebilir. Daha temkinli olunması gereken e, bir süreçte olacaksınız. Ancak Plüton'un Oğlak Burcu'ndan dördüncü elinizden bir desteği var. Yani ailenizin, aile büyüklerinizin veya kendi kök inançlarınızın e, sizi aslında destekleyeceğini gösteriyor. Yani sağlam bir Zemindesiniz sağlam bir Altyapıya sahipsiniz ama biraz savruluyor Gibisiniz sevgili terazi burçları Bu tutulmayla beraber hepimizin olduğu gibi Güzel bir süreç olmasını Diliyorum dinlediğiniz için teşekkürler Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Merhaba sevgili akrep burçları Boğa burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması haritanızın 7. evinde etkili olacak İkili ilişkiler ortaklıklar Sözleşmeler ve anlaşmalar evinizde Şimdi bu tutulmaya eşlik eden bir kabut argol sabit yıldızımız var. Dolayısıyla burada özellikle partneriniz veya ortağınızın e, karanlık düşünceleri, karanlık niyetleri olabilir gibi gözüküyor. Bu nedenle biraz daha temkinli ve dikkatli olunması gerekiyor. Sizin aceleci bir tutum sergilemeniz, sizin hızlı bir şekilde harekete geçmeye çalışmanız e, süreci biraz daha zorlaştırabilir gibi gözüküyor. Aynı zamanda 4. evinizdeki Jüpiter'in ise e, bu tutulmaya bir kare görünümü olacak. Bu da eviniz, yuvanız ve ailenizle alakalı problemlerin belki de ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Eğer bir evliliğiniz varsa belki bu alanlarda artık bazı sorunlar gün yüzüne çıkmaya başlayabilir. Yine bir ortaklığınız varsa bununla alakalı bazı değişimler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ancak 3. evdeki Plüton'un desteğiyle beraber aslında doğru bir düşünce yapısıyla, doğru şekilde düşünerek süreci toparlayabileceğinizi ve kurtarabileceğinizi de ifade eden bir görünüm ortaya çıkmakta. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Boğa burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan tutulmaya baktığımız zaman sizin haritanızın 6. evinde etkili olacağını görüyoruz. Bu da sağlık alanı, günlük rutinler, iş hayatı ve çalışma hayatı beraber çalıştığınız kişiler, yardımcılarınız ve evcil hayvanlarınızı ifade ediyor. Özellikle evcil hayvanları olan yay burçları varsa bu süreçte biraz daha dikkat etmeliler. Ee, aynı zamanda yanında çalışanı olan, yardımcıları olan yay burçları varsa bu kişilere karşı da biraz temkinli olmaları gerekiyor açıkçası. Ee, burada 12. evde Mars, Merkür ve Güneş'in kavuşumu bazı düşmanlıklar veya arkanızdan çevrilebilen işlerle alakalı potansiyeli açığa çıkarıyor. Dolayısıyla iş hayatınızda veya beraber çalıştığınız, güvendiğiniz insanlarla alakalı bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Dikkatli olması gerekiyor. Çok fazla güvenmemeye gayret gösterin derim ben. Sağlıkla alakalı da problemler yaşanabilir. Artık kendinize daha çok bakmanızı gerektirecek bazı sağlık problemleri yükselebilir ve siz de hayatınızda bir takım rutinleri ve düzenleri değiştirmeye karar verebilirsiniz. Jüpiter'in buraya kare görünümüyle beraber zihinsel olarak çok aktif olduğunuzu, çok yoğun olduğunuzu ve bu, bunun sizin e, sağlığınıza e, negatif tesirlerini ifade ediyor esasında. Yani o kadar dolusunuz ki, o kadar çok şey düşünüyorsunuz ki bazen düşünmekten yorgun ve bitap düşüyor gibi bir haliniz var. Ancak e, Plüton'un desteğiyle beraber maddi anlamda güçlü bir konumda olacağınız bir tutulma aynı zamanda. Yani yeni bir iş fırsatı varsa, yeni bir düzen, yeni bir rutin varsa sizi gerçekten maddi anlamda yukarıya taşıyacak, güçlendirecek bir deyiş. Olacak gibi gözüküyor. Umarım güzel ve keyifli bir dönem olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Boğa burcunun 27 derecesinde meydana gelen ay tutulmasına baktığımız zaman haritanızın 5. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle aşk hayatınız, çocuklarınızla alakalı meseleler, yaratıcı projeleriniz alanında bir e, tamamlanma, bir kapanış enerjisi hakim. Burada bazı gizli aşklar, aşk hayatınızla alakalı bazı entrikalar, spekülatif durumlar açığa çıkabilir. 11. evde Mars-Merkür-Güneş kavuşumuyla beraber aslında e, siz başka şeyler odaklanırken daha dar bir e, çerçevede kendinizi bulabilirsiniz. Belki çocuklarınızın sizden sakladığı, gizlediği şeyler ile de yüzleşebilirsiniz bu süreç itibariyle. Ve ufak çaplı bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Jüpiter'in buradan 5. ev, karesiyle beraber maddi anlamda almış olduğunuz risklerin sizi fazlasıyla zorlayacağı bir e, sürecin açığa çıkacağını gösteriyor. Ancak burcunuzdaki Plüto, kendi gücünüzle, kendi dirayet yine e, olayları çok iyi bir şekilde atlatabilecek bir potansiyelinizin olduğunu da ifade etmekte. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Boğa burcunun 27 derecesinde meydana gelen ay tutulması sizin haritanızın 4. evinde etkili olacak. 4. ev ve 10. ev aksa hareketleniyor. Oldukça kritik bir süreç. Zaten 2021 senesi sizin için kritikti 2022'de 2022 de o şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor. Kuzey ay düğümünün 4. evinize geçmesi ve bu tutulmanın burada yaşanmasıyla beraber özellikle aile yaşantınız, aile hayatınız, güvenli alanınız, konfor bölgenizle alakalı bazı gerçekler ile yüzleşeceğinizi ifade ediyor. Geleceğe yönelik belki de çok ucu açık hayalleriniz olabilir, beklentileriniz olabilir. Artık aile içerisinde yaşanan problem her neyse kendinizi çok net bir şekilde ifade edip cesurca ortaya koyabilirsiniz gibi de gözüküyor. Jüpiter'in buradan kare görünümü aslında her ne yaşıyorsanız abartılı tepkiler vermeye de yatkın olabilme potansiyelinizi ortaya çıkarıyor açıkçası. Ancak Plütonun 12. elinizden desteği var. Yani içsel anlamda ciddi bir gücü de elinizde barındırıyorsunuz. Yani Evet zor bir süreç yaşıyorsunuz, kritik süreçlerden geçiyorsunuz ama içinizde de o gücü, o motivasyonu, o yanan ateşi keşfediyorsunuz esasında. Ve bu sizi ayakta tutuyor sevgili kova burçları. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları burcunun 27 derecesinde meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 3. evinde etkili olacak. Ee, burada 3 ve 9 aksının hareketli olacağını görüyoruz. Haberleşme trafiği, iletişim trafiği, seyahat trafiği oldukça aktif olacaktır. Yakın çevrenizle alakalı da bir takım gündemlerle ilgilenmek ve uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Burada bazı haberler sanki sizin kulağınıza çalınıyor. Ee, bazı dedikodular, bazı sözler, bazı cümleler ön plana çıkıyor. Özellikle uzak akrabalar, uzaklardaki insanlar, sizin çok daha yakın tanımadığınız insanların söylemlerine bu süreçte çok fazla itibar etmemeye çalışın. Çünkü bazı yanıltıcı söylemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Size karşı arkanızdan çevrilen işler, arkanızdan dönen dolaplarla ilgili artık bu kişilerin gerçekten bu <gülüyor> Bir şekilde kendilerini öne çıkarmak adına çok büyük hamleler yapacağını e, ve sizin bunlarla mücadele etmek zorunda olacağınızı görüyoruz. Yani e, her ne yapıyorsanız durduğunuz yerden sanki bazı insanları ciddi anlamda e, zorluyorsunuz ve onların sinirini bozuyor gibisiniz ama ilahi destek tarafından da korunuyorsunuz. Jüpiter 12. elinizden bir şekilde onların e, planlarını kendilerine doğru çevirecek, kendi aleyhlerine doğru çevirecek ama bu süreçte tabii ki sizin adınıza yıpratıcı olacak gibi gözüküyor. Plüto'nun buradan tutulmaya güzel bir desteği var. Ee, bu süreçte özellikle kariyer hayatınızda yükseldiyseniz, kariyer gelirleriniz artıysa toplumda göz önünde ve dikkat çekiyorsanız, e, bu gücünüzün belki de insanlar tarafından e, kıskanıldığını söyleyebilirim. Ancak yine de sizi arkadaşlıklarınızdan destekleyen güçlü kimselerin desteğini arkanıza alabileceğiniz e, görünümler de e, destekliyor olacak. Dolayısıyla evet bazı düşmanlar var ama bazı dostluklar da var ve onların gücüyle siz bu yolda daha sağlam bir şekilde ilerleyebiliyor olacaksınız sevgili balık burçları. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, tutulmaya dair anlatmak istediklerim bunlar. Dediğim gibi bu videoda sadece burçlara ilişkin yorumlar yaptım. Dinlemeyenler genel yorumları da iki önceki videodan dinleyebilirler. Umarım güzel bir süreç olur. Neler yaşadığınızı şimdiden aslında tutulma sürecinde olduğumuz için yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak destek olursanız, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız, yorumlarınızı paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya Evrensel Kadim Bilgi gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Geri dönüşler biraz gecikse de eninde sonunda döneceğim. Birkaç hafta içerisinde dönüşümü sağlıyor olacağım. Teşekkürler. Hoşçakalın. <gülüyor>